Kurban bayramına daha yaklaşıyoruz. Ve kurban kesiminde bıçak setimizin nasıl olması gerektiğini ustamıza soruyoruz. Hoş evet, geldiniz. Ustam. Hoş bulduk. Nasılsınız bu arada? İyiyiz teşekkür ederiz. Bomba gibiyiz. Kurban bayramında bıçak setimizde neler olması lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları bir alabiliriz. Arkadaşlar öncelikle bıçağımızın kaliteti çok önemli. Yani dışarıdan bıçak alıyorsunuz. Aradan bıçak satıyorlar. 10 liraya 5 liraya bıçak olmaz. Bıçağın bir kere çeliği önemli. Bıçağın kalitesi önemli Mesela bu elimdeki koca kaya bir bıçak Kaliteli bir bıçak Bunu Dananın kesiminde Kelle kesiminde kullanabilirsiniz Kaliteli bir bıçak Öncelikle Şeyimiz kalite Ondan sonra e, Güvenliğimiz için çeligel dövenimiz var Çeligel dövenimizi takacağız Güvenliğimiz için arkadaşlar Bu şekilde Şöyle de gösterebilirim Herhangi bir bıçak kesmesine Tekrardan bunu çıkarıyoruz Danamızın kellesini şu bıçağımızdan kestik Bunu kılıfımıza koyduk Tekrardan danamızı Yüzmeye başladığımız zaman Tekrardan yine kaliteli bir bıçak Evet gördüğünüz gibi Çeli güzel kalitesi güzel Bıçağımızla başlıyoruz yüzmeye Yüzecek derisini alacak havaya kaldıracak İçini çıkartmaya şu bıçağımızla devam edeceğiz, görüyorsunuz. Bu bıçak ne bıçağı? İsviçre bıçak. İsviçre çeliği 10 numara. Hı hı. Birinci sınıf bir bıçak. Arkadaşlar, içini bundan çıkardıktan sonra ciğerini, alefini çıkarıyoruz. Parçalama sistemine geçtiğimizde satırla ve hatta hızlarla parçalamasını yapıyoruz. Ondan Ender sonra bir de e, acemi kasaplar için e, yüzme bıçağı da göstermişseniz Bir yırtmaması için Bu sadece acemi kasaplar için kullanılan bıçak Deriyi yırtmaması için ağzı ovarlak Bu da böyle bir kalitede bir bıçak Bu da birinci sınıf çeliği Birinci sınıf bir bıçağımız Daha sonra eti soymada gördüğünüz gibi ince bir bıçağımız var bunu kullanabilirsiniz et sıyırmada. Birinci sınıf gördüğünüz gibi. Şu anda etimiz kemiksiz duruma geldi. Aceleye mahal yok. Yavaş yavaş güzel bir şekilde işimizi bitirebiliriz kazasız birazsız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim herkese. Selamlar.